Merhaba arkadaşlar, Fethiye'de kamptayız şu anda ve burada bazı haller, bazı güzellikler yaşadık. Bunlarla ilgili hem paylaşımlar yapalım, hem sizlerle güzel halleri, güzel belki seyirlerimizi de paylaşalım istedik. Bu arada da biz şimdi bu kampla ilgili bir çekiliş yaptık ve o çekilişte de bir arkadaşımız şansını kısmete çevirdi ve aramızda oldu. Ona da bazı haller, ne yaşadı, nasıl niyet etti, niyetini nasıl gerçekleştirdi ve gerçekleştirdiği niyetin içinde nelerle buluştu. Bunun hem formüllerini hem sistemlerini kendisinden canlı canlı da dinlemek, izlemek istedik. Şimdi böyle bazı dönemlerde tabi buluşuyoruz. Bazen online, bazen işte diyelim ki böyle yüz yüze, can cana, kucak kucağa, böyle göz göze olmak icap ediyor. Ve burada da birlikte bazı güzel halleri daha farklı şekillerde yaşayabiliyoruz. Aslında bu seferkinin adı başlangıçtı. Ee, özellikle biraz daha yeni başlayan arkadaşları hem çağıralım istedik. Hem de her an yeniye nasıl başlayalım, başlangıçlar yapalım diye bir yola çıktık. Tabii ki e, bu sefer bir sürü başlangıçlar, bir sürü yenilikler derken adım adım bayağı ilerilere kadar tabi gidebiliyor ve burada hep birlikte şunları gördük aslında nerede hangi eksikliklerimizi görmezden geliyoruz hangi durumları belki bazen işte diyelim ki es geçiyoruz çok küçümsediğimiz ama aslında o kadar basit gibi görünse de hayatımızı çok etkileyen konuları alanları keşfetme ile ilgili bazı çalışmalar yaptık ve tabi bir sürü mahsuller aldık her birimiz kendi hayatımıza bir sürü dönüşümler aldı. Şimdi hem sevgili Esin'e soracağız. O bazı kendi dönüşümlerini anlatacak. Hem ben size seyrettiğim bazı hal ve durumları aralarda paylaşacağım. Bazı arkadaşların fark ettiği bilgilerden de paylaşacağız. Çünkü her birimizin şifası aynı zamanda birbirimize de şifa olsun istiyoruz ki bir şifa paylaşımı yapacağız. Evet sevgili Esin hoş geldin. Ee, sen şimdi... E, bu kampımızın misafir olarak Instagram'dan yaptığımız kuraya katıldın ve e, önce bu kuraya katılırken ne dedin, ne istedin ve nasıl, ne oldu da sana çıktı? O ana kadar biz seninle hiç görüştük mü, hiç konuştuk mu? Yani herhangi bir e, platformda da bir araya gelmedik. Yani canlı olarak ilk defa ben seninle bu kampta buluştum. E, bunlarla ilgili paylaşımlar istiyorum. Şöyle e, ilk defa karşılaşıyoruz. Şifacının yolunu tamamladım çok şükür. Sonra yeniye ilerleyişe adım attım. Ama tabi YouTube'dan izlediğimiz videolar, ondan sonra hani başka şekilde sizi canlı yayınlardan takip ettim. Yani siz neredesiniz? Ben oradayım. Öyle diyeyim yani. Hani canlı yayın bildirimi geldi mi hiç fark etmez hemen ben oradayım. Bundan bir ay önce olması, galiba bir kamp vardı. O kampı istedim ama böyle kendimce engeller koydum. İşte maddi, manevi, çocuklar falan var gibisiyle. Orada olmayı da çok diledim. Sonra siz o kamptayken ben niyet ettim. Dedim ki o kampa gidemiyorum ama yani o kamptaki halleri yaşayan olayım dedim. Ve siz burada o kampta e, şey yaparken tesiri bana gelmiş ki daha sonra bir buluşma düzenlediniz siz. Şifacının yolunda ortak buluşma. Orada çıkan arkadaşlar işte hallerini paylaşıyorlar. İşte şunu yaşadık, bunu yaşadık. Her çıkan sanki beni anlatıyor. O halleri ben de yaşamışım. Ya nasıl olur diyorum. E ben bunu yaşadım. E nasıl olur ya bunu ben de burada yaşadım. Hani kampta değildim. Sonra aşağıdan chat bölümünden yazdım. Hocam dedim ben kampta yoktum ama. Kampta yaşanan bütün halleri ben içimde hissettim diye. Siz de orada bak e, esin yetiştirici arkadaşınız ne güzel söylüyor dediniz. Orada sizin ağzınızdan ismimi duymak da yani ayrı bir... <gülüyor> evet hiç bak, tanışmadık. Evet. Hiç tanışmadık hocam hep e, videolar üzerinden. Sonra o esin yetiştirici değişiniz böyle içime bir akış... Bir hal, bir serinlik, yumuşaklık, tat hissettirdi. Allah'ım dedim hani bana da o kamplarda olmayı nasip et dedim. Talep ediyorum dedim. Sonra arkasından e, tekrar bir çalışmamızda gidemeyen arkadaşlarımız için bir kişiye dediniz siz. Kampa ben misafirim olarak götüreceğim. Öyle dediğiniz an benim içimde bir şey konuştu. Ya bu e, yüz mimiklerime her şey mi yansıdı bence? Hocam beni çağırıyor dedim. Yani hocam beni çağırıyor. Yok. <gülüyor> beni İki milyon kişi baş, yazmış ismini, çekilişe katılmış. Yok, hocam beni çağırıyor. Yani o eminlik, içimdeki eminlik çok güzel bir histi. Sonra ismimi yazdım. Sonra e, çekiliş yapılmış. Çekilişin yapıldığından haberim yok. Ee, geldim o salona ee, Telefona bakıyorum Esin yetiştirici bildirim var Ünal Güner Aaa çekiliş Kızlarım da yanımdaydı İki tane kızım var Kızlarım çekiliş çıkmış ben kampa gidiyorum böyle onlar da sevindi benimle ağlaştık falan sarıldık onlarla falan onlarla heyecan hani böyle şey yapla annem çekiliş çıkmış hemen oğlumun yanına gittim biliyor musun ben çünkü ben kampa gidiyorum falan böyle e sen üniversite sınavına gireceksin ama ben gitsem bir şey olur mu işte size anaynenlerinizle götüreyim falan böyle bir heyecan bir coşku ya dur sakin ol ama kampa gidiyorum. <gülüyor> Dur sakin. Ama kampa gidiyorum Ünal hocamla tanışacağım. Çok şükür. İyi ki talebeden oldum. Kampta şimdi peki öyleyse neler dönüştü, neler dönüşüyor, neler fark etti. Sen hangi şifalar aldın, kabul ettin ve şimdi bu senin yaşadıkların dinleyicilerimize de izleyicilerimize de şifa olsun diye bize paylaşmak ister misin? Evet hocam. Ben çok şükür. Ee, şifalandığımı düşünüyorum. İnşallah benim şifam da, yani şifa talebi, talebinde bulunan herkese e, tesiri dokunsun. İlk geldim, sizi gördüm. Böyle e, bir heyecan, bir ağlama hali. Sonra çalışmalarımız başladı. İlk gün çok güzel, böyle harika. Çok güzel gidiyor. Hani heyecan var üzerimde. İkincisi günü birazcık duygu durumlarımda şey oldu. Yeniş çıkışlar hissettim. Böyle sarsılmaya başladım. Sarsılmaya başladım ama <gülüyor> bayağı sarsıldım. <gülüyor> sonra e, <gülüyor> ikinci gün yani pertim. Ne yemek yedim, ne yani su içtim, sürekli böyle bir ağlama hali, ondan sonra uyuma hali. Uyuyorum, uyanıyorum. Ta, uy, uyurken talep ediyorum işte e, ne halde yaşıyorum falan bu, bu hallerden. En son işte son gecemizde tekrar e, buluşacağımız zaman restoran kısmında 9.30'da buluşacaktık. 9'a kadar gene yatakta yattım. Sonra e, 9'a 10 geçe bir his geldi. Dedi ki orada olman gerekiyor. Giyindim. Yani makyajımı yaptım. İndim yanınıza. Şükürler olsun. Oradaki artık yani nasıl bir his bilmiyorum ama hep merak ederdim halden hale geçmek nasıldır. O halin tadı nasıldır diye. Çok şükür Allah'ım o halden hale geçişleri, o tatları, o huzuru, sarıp sarmalandığım hissi. Yani ne yaşarsam yaşayayım, ne durumda olursam olayım gene hani kucaklanacağım hissi. Nasıl anlatayım hocam? Çok değişik bir lezzet, çok değişik bir tattı Şükürler olsun Rabbime. Nasıl bir eminlikti, nasıl bir kucaklanmaydı bu? Birazcık tarif et, hepimizi hissettir bu Nesin. Böyle çok şefkatli, huzurlu, yani güvendesin. Akıştasın, dünyada olduğunun farkında ol. Yani... Nerede olursan olur sarıp sarmalanıyorsun, seviliyorsun, okşanıyorsun, ben bu duyguları yaşıyorum sonra bir arkadaşım geliyor saçımı okşuyor, bir arkadaşım geliyor yanağımdan öpüyor, bir arkadaşım geliyor gözlerimin içine bakıyor, çok güzelsin diyor. Bak kameraya gözlerin içine göster. Gözlerin içerisinden şimdi yaşadığın hali bakarak anlat. Bak kameranın içine bak, kameranın içerisine bak sadece. O yaşadığın tat, hal gözlerinin içinden yansısın. O sarıp sarmalamak, sevilmek, sevildiğini hissetmek, o şefkatin sıcaklığı, güveni ve eminliği nasıl bir şeydir? Gözlerinden tüm dostlarımıza yansısın. Ve şimdi dillendir. Hocam, ııı e yani o hal içindeyken sarıp sarmalanıyorum. Tekrar kameraya bakıyorum bak, ki bak, gözlerimin bak, tesiri bak. arkadaşlarıma da gitsin. Yani o içinin içindeki mutluluk, içinin içindeki huzur buluşma hali şükürler olsun. O e, hal içindeyken o halin tadı çok başka. Ama o hali e, arkadaşlarım işte saçımı okşamasında yani sanki böyle... E, Fiziksel Yaradan. boyuta. Yaradan evet, okşuyor. okşuyor sanki. yaradığım geliyor yanağıma bir öpücük konduruyor. Diyor ki çok tatlısın. Birisi geliyor sıkı sıkı sarılıyor. Birisi gözümün içine bakıyor. O kadar güzelsin ki diyor. Öbürü geliyor. Lütfen yani tut elimden diyor. Ya e, hal halleşmeye dönüştü diyeyim. Yani halden halleşme. O öpücük ya yaradanımın öpücüğü. O e, dokunma hissi, o avuçlarındaki enerji buradan böyle bütün hücrelerimden sanki yaradanım tekrar tekrar içime akıyor. İçimdeki dışıma dışımdaki tekrar içime, içimde böyle bir çok ferahlatıcı Tatlı Sevilmenin tadı Bilgisi nedir Sevilmeye kendini nasıl açtın Sevgiyi almaya nasıl başladın Esin Hocam öncelikle talep ettim Rabbimden Rabbim dedim yani Sevdiğin kulun olayım Okşa Yani senden razıyım Dediğin kulların arasında olayım Ama hani olayım Yaşayayım halini. Duağım buydu ama böyle o tadı, o hali içimde hissedeyim Allahım. Yani bir eminlik işlesin bütün hücrelerime, bütün dokularıma hiç işlesin. O eminlik öyle sarıp sarmalasın ki, hani ben o eminlikle artık buradaki başlangıçtan güp güçlü başlayıp. Yani ilerleyeyim o eminlikle o tadı alayım ki yani ayağım takılacak olduğu anda herhangi bir şey olduğunda o eminliğin tadı işlesin tekrar ayağa kalkayım. Güçlendim çok şükür. Bu güçlenme yolunda neleri bıraktın? <gülüyor> Hocam şöyle anlatayım. Ee, çalışma sırasında... Ee... Son çalışmaya doğru öfkeleri e, ateşe atarken bırakmak istediklerimizi işte kıskançlığımı, yargılarımı, zanlarımı bırakırken bir ışık yüzmesi geldi. Sonra e, dedim ki ben daha e, bırakmam gerekenler var, öfkemi aklıma geldi. E, sen emin de ol, sen biz de gel, senin yerine onu görevli arkadaşımız yapacak denildi. Ondan sonra ben bıraktım kendimi. Yatıyor, uzan, uzanır haldeydim. Sonra e, çıkarken yukarıya doğru aşağıya baktım. Bedenim yerde, toprağın üstünde. Görevli arkadaş, görevli nasıl denir? O işin şifacıları. Şifacı, evet. Ya. Yani şifacı. Aneli destekçilerimiz. Evet. Da. O e, böyle o kadar şefkatli... Elini üstümden böyle vücudumdan geçiriyordu ki, ateşe atıyordu ki böyle. Sonra şükrettim ve tekrar arkaya bakmadan yukarıya doğru çıktım. Orada huzura çıktığımı hissettim. Yani yaradanla buluşma hali gibi bir hal. Çok aydınlık. Hmm, ferah ya, yok şey yok sonsuzluk gibi boşluk ama dolu oradan tekrar e, sizin şeyinizle geldik gelmek istemedim ama tekrar oraya geldiğimizde ormandan gelirken çok yavaş hareketlerle daha böyle halleşerek kendimle halleşerek o bırakmanın verdiği huzuru yani kendi içimde halleşe halleşe bütün organlarımla, zihnimle, gözümle, kulağımla, kalbimle, ayaktabanlarımın altıyla, baldırlarımla, dizimle hissede hissede, yaşaya yaşaya yani şükür halinde. Şükürler olsun Rabbime. Bu bıraktıklarının karşılığında. Yerine neler verildi, Oo. neler dolduruldu. <gülüyor> Oo, orası çok coşkulu bir yer. <gülüyor> orası nasıl anlatılır ki? Oo, bir kere 3 e, saat falan dans ettim herhalde. <gülüyor> böyle e, coşku. Yani. Böyle, herkesi sarıp sarmalayasım geldi. İçimde böyle bir sevgi, bir coşku. Bir halleşme, bir e, sevinç hali, tat, lezzet. Yani bu tat lezzet diyorum ama tat lezzet de yani bir nasıl tarif edilir onu da bilmiyorum. Ya yani şu damağımda duruyor aslında benim. <gülüyor> İnşallah talep edenler de buluş, buluşan olsun. O sevgiyi, o tadı, o lezzeti, o sevgiyi. Yani şükürler olsun Rabbime. Bütün organlarım dans etti içeride. Bütün hücrelerim, bütün dokularım, bir bedenim yok oldu bir beden oldum, bir bedensiz oldum ama her halde böyle e, coşuyorlardı içeride. Şükrediyorduk yani. Şükrederek Rabbime böyle bir coşku hali, bir sevinç hali, dünyada var olmanın e, şükrü. Peki şimdi burada dört <gülüyor> gece beş gün bir hal yaşadık, halleştik. Şimdi buradan tabii artık Memleketine, evine, çocuklarına gidiyorsun. Bir neler götürüyorsun ve şimdi yeni esin, nasıl bir esin ve nasıl bir hayat ve yaşam hali içerisine gidiyor? Hocam onu biraz önce e, beklerken de düşündüm. Yeni esin, ilk önce e, sakinlikte, yani biraz... Öfke patlamaları olabiliyordu. Daha şahitlikte, daha seyirde. Yani yediğim yemek, yaptığım yemek, çocuklarımla sarılma hali, dostlarımla e, sohbet halinde. Yani böyle sindire sindire. O tek tek kelimeler, sevgiler, sarılmalar. Yani tadını alabilme haliyle. Yani bunu pek e, şu anda açıklayamadım ama <gülüyor> çok büyük hayallerim var <gülüyor> döndüğümde. <gülüyor> İnşallah buluşan olalım. Evet, amin. Hepimizin hayalleri olsun. Hayallerimiz gerçek olsun. Faydamıza olan hayallerimiz gerçek olsun. Korumada olalım. Bazen bizi bizden korusun Allah taleplerimiz, isteklerimiz inşallah faydaya hizmet etsin. Şimdi tabii ki bu kampımız 90 kişilik bir kamptı. Çocuklarla herhalde 110 küsür kişiydik. 90 kişilik yer açılmıştı burada. Aslında burada bir kampımız olmayacaktı ama şak diye böyle kendiliğinden oldu. ve Çünkü bundan evvel 140 kişi burada otelde vardı. Onu yapabilmiştik. Her bir kişiye dedik ki bu kampı, bu buluşmayı sen ayarladın ve Esin de kendi ısmarladı, sipariş etti, bizi burada görevlendirdi, aracı kıldı. Aslında her birimizin talep ettiğinde talebini verecek aracılar var. Biz niyet ettiğimizi, avucumuzu açtığımızı, avucumuzu doldurmak üzere... Görevli, hazır, koca bir kainat var. Adının Ahmet, Mehmet, Ünal olmasının hiçbir önemi yok. Talep edenin talebi karşılanır. Ant olsun ki isteyene istediği verilecektir kıyamete kadar. Onun için talepleriniz gerçekten gönlünüzün niyetiyle buluştuğu sürece kavuştuklarınız size huzur verecek, sizi mutlu edecek ve size tat verecek çok şükür ki sizden aranızdan bir tanesi Esin çok eski hikayelerde kitaplarda okusanız Esin'e ermiş derdiniz evliya derdiniz evet her biriniz ererek eriyerek eski halinde eskiyi eriyip bırakarak yeniye yepyeni bir şekilde başladığınızda ereceksiniz ve o erimiş halinizle yeniye yepyeni bomboş bir şekilde başlayacaksınız. İşte aramızdan sadece bir arkadaşımız ve daha bir sürü arkadaşlarla da ilgili herhalde çeşitli görüşmeleri, konuşmaları arkadaşlarımıza yayınlayacak. Şifa hepimize bir an mesafesinde, bir adım mesafesinde. Siz gerçekten hazırsanız. Şifa zaten sizi bekliyor. Çağırıyor. Hadi gel diyor. Hadi gel dönüşelim. Hadi gel. Hayatındaki bu halleri, bu durumları güzelleştirelim. Seni bambaşka bir hale getireyim. Şimdi burada birçok arkadaşımız kimisi gözlükleri çıkardı. Kimisi gözündeki perdeleri açtı. Kimisi rahatsızlıklarını, hastalıklarını iyileştirdi. Kimi sorunlarını açtı. Kimi Kimlerle küsse onlarla barışıp helalleşti. Kimisi kendiyle barıştı. Kendinden kendine gidecek yolları açtı. Kimi kendiyle, kimi özüyle, kimi talep ettiği, dilediğiyle buluştu. Her birimiz için her an mümkün. Her yerde mümkün. İlla bunun için herhangi bir yer, yol, bir kitap, bir kampa dahi ihtiyaç yok. Ama sen diliyorsan, senin dileğine göre aracılar var ve sen o aracılara, o ipe sıkı tutun ve oradan kendini yukarıya çek. Bil ki o Allah'ın ip olacak. Bil ki o sana gönlünden, kendinden, kendiliğinden sarkıtılmış, özünden gelen bir ip olacak. O an oradaysan, orada fark ediyorsan, o bilgiyi, o kelimeyi, o tesiri, o sesi duyarak, o gördüğünün içinde kendini görerek, o gözün içinde, o hayatın içindeki yansımanı fark ederek kendinden kendine olan yolculuğun başlayacak ki işte o seni buluşan olmaya götürecek. Öncelikle tabii ki katılan tüm arkadaşlarımıza, Esin'e, kendime, bize, bizi şu anda Ekrana davet eden sizlere teşekkür ediyorum. Şükür ki buluştuk. İnşallah yeni güzelliklerde, yeni farkındalıklarda, tatta buluşuruz. Ve fark ettiğimiz birçok arkadaşın, çünkü anlattığımızda bazı arkadaşlarımızın e, özellikle karıştırdığı bir konu vardı. Biz tat almak deyince tat almakla haz almayı karıştırdıklarını gördük. Şimdi onu yaşayan onu tad olarak düşünüyor. Yaşayamayansa hazın içinde kaybolduğunu gördük. Evet haz da güzel bir şey. Ama hazlardan tada gelmek işte gerçek buluşan olmak. Hoşçakalın sevgilerimizle. Çok teşekkür ederim hocam tekrar her şey için. İyi Abi. ki. İyi ki talep etmişim. <gülüyor> <gülüyor> Sizi buraya çağırmışım. Rabbime şükürler olsun. Sizden de Allah razı olsun. Çok tamam. teşekkür ederim. Kabul ettik. <gülüyor> Sağ olun.